Üremek ve hayatta kalmak. Biyoloji işte bu ikisinden ibaret kabul ediyorum. Üreme kısmı biraz daha ilgi çekici olabilir ama hayatta kalma boyutu da harikulade bir şey gerçekten. Şahsen ben bunu her gün zevkle yapıyorum. Bir sürü farklı yolla hayatta kalmaya çalışıyorum. Mesela uçaklardan atlamıyorum, aktif savaş alanlarına gitmiyorum ya da uyuşturucu kullanmıyorum. Diğer yandan örneğin bu sevimli dostlarımla çamurda yuvarlanırken ölmekten endişe etmek zorunda değilim. Çünkü vücudum ellerimde, soluduğum havada ve yediğim yemekte bulunan ve beni kelimenin gerçek anlamıyla öldürmeye çalışan birçok küçük şeyle bir şekilde başa çıkabiliyor. Bu domuz ağalığında, ağalığında yani pardon dünyadaki bütün hapishanelerde olduğundan daha çok potansiyel insan kayıtlı var ama vücudumda yaşayan seçkin bir mikroskobik suikastçi sayesinde endişe etmeme gerek yok. Bu timin adı bağışıklık sistemi. Ah az daha elimi kapıyordu. <gülüyor> Küçük ninjalardan bazılarını duymuş bazılarını duymamış olabilirsiniz. Ama geride bıraktıkları ölüm izleri sayesinde ne işe yaradıklarını hepimiz biliyoruz ki bu izlerin en iğrençlerinden biri irin. Bu arkadaşlar çok zorlu bir görev üstleniyor. Düşmanları tespit ve imha ettikleri yetmiyormuş gibi o türden bir düşman bir gün geri dönerse diye onları fişliyorlar. Niyetim sizi korkutmak değil ama şu an siz de ben de patojenlerle çevriliyiz. Ve sıcak, bol enerjili, besince zengin, tuzlu sulu bünyemizden bir ısırık almak istedikleri için onları suçlayamazsınız. Vücudumuz bu yaratıklar için bir Luna park gibi ve içimizde yaşayan organizmaların büyük çoğunluğu hayatımızı kolaylaştırıyor olsa da bundan böyle patojen adını vereceğimiz daha az faydalı virüs ve organizmalar da yok değil. Bunlar vücudumuzu çocukların üretebilecekleri bir fabrikaya çevirmek niyetinde. O halde buna izin vermeyelim. Temelde bunun iki yolu var. İlki vücudumuzun daha önce karşılaştığı veya karşılaşmadığı tüm patojenlere aynı şekilde ve çok hızlı tepki veren doğuştan gelen yani özgül olmayan bağışıklık. İkincisi ise daha yavaş gelişen ve vücudumuzun belirli bir patojeni malup etmeden önce onun şeytani yönlerini öğrenmesi gerektiren edinilmiş ya da adaptif bağışıklık. Her hayvanın süngerlerin bile doğuştan gelen bir bağışıklığı bulunur. Fakat edinilmiş bağışıklık sadece omurgalılara özgüdür. Sonuçta biz de doğuştan gelen bağışıklık sistemiyle doğduk ve annemizin sağladığı steril ortamdan bu mikrop dolusu kirli dünyaya çıktığımız andan itibaren bu sistem bizi koruyor. Doğuştan gelen bir bağışıklık sistemi için neyi öldürdüğünün bir önemi yoktur. Bir bakteri bakteriyle mi yoksa mantarla mı savaşıyor onun umurunda değil. Görevi düşmanın içeri girmesini engellemek ya da içeri girdiyse bile arkası sizce yaklaşık bir ninja gibi boynunu kırmaktır. Bu karanlık tiplerin vücuda girmesini engelleyen ilk savunma hattı deri ve mukoz zarları. Derimiz mesela organlarımızı içeride tutmak gibi. O kadar çok muhteşem işlevi var ki derimizin patojenleri dışarıda tutma işlevi kolayca gözden kaçıyor. Derimiz yağlı, biraz asidik ve nüfuz edilmesi zor bir yapı. Şimdi söyleyeceğim şey dünyanızı değiştirecek. Sindirim kanalımız aslında teknik olarak bizim dışımızda yer alıyor. Vücutlarımız birer boru e, etrafına inşa edildiğini hatırlıyorsunuz değil mi? İşte o borunun içi de dışının maruz kaldığı berbat iğrenç şeylere aynı oranda maruz kalıyor. Yani vücudumuz sindirim kanalını bu savaşın cephe hattı olarak kullanıyor. Midemizin tüm o asit gücünü kullanırken hiç kimseye merhamet göstermemesinin nedenlerinden biri bu. İçeri sızmaya çalışan mikroplara karşı derinin yanı sıra mukoz zarlar da bir bariyer işlevi görüyor. Akciğerlerimizin, burnumuzun, ağzımızın, göz kapaklarımızın ve üreme organlarımızın içi gibi dış ortama maruz kalan tüm iç yüzeylerimiz mukoz zarlarla kaplı. Mukozalar, mukoz adı verilen viskos bir sıvı e, salgılıyor. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu sıvı mikropları içinde hapsederek vücuttan atılmalarını kolaylaştırıyor. Hastaların sık sık korkunç miktarlarda yapışkan sıvıyla ilişkilendirilmesi bu yüzden. İkinci savunma adımız ise inflamatuar yanıt. E, burada bağ dokumuzda yer alan mast hücresi adında özelleşmiş hücreler söz konusu. Bunlar meçhul proteinler gibi sürekli olarak şüpheli cisimlerin peşinde. Buldukları histamin gibi haberci molekül salıyorlar yani onları bulduklarında. Histamin kan damarlarını daha geçirgen kılıyor. Bu da etkilenen bölgeye bol miktarda sıvının girmesine imkan veriyor ve sonuçta enflamasyon yani iltihap oluşuyor. Histamin aynı zamanda bölgeye çok sayıda akyuvarın gelmesini sağlıyor ve bu enfeksiyon savaşçıları içeri girmeye çalışan tüm düşmanları kılıçtan geçiriyor. Ayak parmağınıza bir kıymık battıysa ya da yüzünüzde virüsler varsa böyle bir müdahale gayet yerinde ama bazen vücudumuza giren şey aslında o kadar da tehlikeli olmayabilir. Mesela bir polen veya toz ya da fıstık gibi. Ve bağışıklık sistemimiz ortada tehlikeli bir durum olmamasına rağmen yine de enflamatuar bir tepki başlatıyor. İşte buna alerjik reaksiyon diyoruz. Alerjiyi bilirsiniz. Hani şişme, kızarma, mukus üretimi, kaşınma ve bazen de azıcık ölüm gibi etkileri vardır. İşte bu gibi etkilere karşı antihistaminik ilaçlar alırız ki histamin tetiklenmeleri bastırsın, bağışıklık sistemimiz durduk yerde ortada ayağa kaldırmasın diye. Bu yüzden yaptığımız kurabiyelere fıstık koyduysak bunu insanlara mutlaka söylemeliyiz. Vücut kalemizin içinde gerçekleşen bağışıklık sistemi faaliyetlerinin büyük kısmı akyuvarlarımız yani lökositlerimiz tarafından yürütülür. Lökositler pek çok sebepten ötürü harika varlıklardır. Mesela vücut içinde gitmek istedikleri her yere özel erişimleri vardır. Eee, tek istisna malum nedenlerden süper yüksek güvenlikli bir bölge olan merkezi sinir sistemi yani beyin ve omuriliktir. Lökositler dolaşım sistemi içinde hareket eder, kendilerine ihtiyaç duyduğu bir yere ulaştıklarında kılcal damardan hücreleri arasında bir boşluk açmasını rica ederler. Sonra da o boşluktan geçerek enfeksiyon bölgesine sızarlar. Bu hadise sızmanın Yunancası olan diyapedez adıyla biliniyor. Birçok farklı lokosit türü bulunuyor. Bunları kişisel ordu ordumuzun farklı sınıfları olarak düşünebiliriz. Doğuştan gelen bağışıklık sistemine özgü lokositlere fagosit adı veriliyor. Bu kelime de Yunancadan fago yani yemek anlamına geliyor. Yani bunlar fagositoz denen süreç içinde e, mikroorganizmaları sindiren hücreler. Fagositler şahane varlıklar. İşgalci hücreleri kovalayıp yakalıyorlar ve sonra da tamamen yutuyorlar. Bağışıklık sitemizde bol miktarda bulunan nötrofil gibi fagositler kan akışı içerisinde dolaşarak ihtiyaç bölgesine çabucak ulaşabiliyor. Bu nötrofil yani bir nötrofil işgalci bir mikroskobu öldürdüğünde kendisi de düşüp ölüyor. Sonra bu ölü nötrofiller bir araya gelerek o çok sevdiğimiz irin denen şeyi meydana getiriyor. Ee, gelelim en büyük, en kabadayı fagositlere yani makrofajlara. Bu obur devler genelde pek fazla seyahat edemiyor. Onun yerine çeşitli organlarda bodyguard gibi dikiliyorlar böyle. Bunlar sadece dışarıdan gelen işgalcileri öldürmekte kalmıyor kendi hücrelerimizden biri yaramazlık yaptığında mesela bir kanser hücresine dönüştüğünde onu da tespit edip öldürebiliyorlar. Nötrofillerin aksine bir bakteriyi öldürdüklerinde kendileri de ölmüyor. Ölmeden önce yüze yakın işgalciyi yiyebiliyorlar. Kocaman bir obur işte. Bağışıklı sistemimizdeki bu bitmek bilmeyen sokak savaşında yığınla korkunç şey gerçekleşiyor ve en korkunçların faili doğal katil adı verilen bir hücre. Bu da bana ilk açık mektup zamanının geldiğini hatırlatıyor. <Sessizlik> 1973 yılına açık mektup sevgili 1973 ne dolu dolu bir yıldın sen Vietnam savaşının bitişi, Roe Wade davası, Watergate skandalı çalkantılı bir dönemdi 1973 ama bir tarafım diyor ki keşke biyolojideki her şey senin döneminde adlandırılsaydı çünkü baksana yeni keşfedilen bir bağışıklık hücresini adlandırma şansın oldu ve sen ona doğal katil hücre dedin bu müthiş bir şey bugünün metinlerine bakıyorum da varsa yoksa dendritik hücreler, makrofajlar falan filan diyapedesler falan ya tüm bunları 1973 yılında adlandırsaydık kasıklı ölüm hücreleri yok ediciler ya da sızma harekatı gibi terimlerimiz olur muydu? Bilemem. E, belki de eline yüzüne bulaştırırdın. E, yine de sürekli uğraşmak zorunda olduğumuz bu Yunanca kelimelerden daha kötüsü olamaz herhalde. Bu arada soyu olan türler yasası için teşekkürler. Pekala. Doğal katil hücreler. Bunlar e, müthiş bir isme sahip olmalarının yanı sıra doğuştan gelen bağışıklık sisteminde yer alıp diğer insan hücrelerini yok eden yegane fagositlerdir. Hücrelerimiz sağlıklı iken yüzeylerinde MHC1 adında özel bir protein bulunuyor. MHC Majör Histokompatibilite Kompleks'in kısaltması. Ama hücrelerimiz mesela bir virüsle enfekte olduğunda ya da kanser hücresine dönüştüğünde bu proteini üretmeyi durdurur. Doğal katiller sürekli etrafı dolaşıp hücrelerimizi tek tek kontrolden normal olmayan bir hücreyi hastalıklarında silah çekip o hücrelerin üstüne boşaltırlar. Aslında yaptıkları şey o hücreyi tutup hücre zarını eriten bir enzim salgılamaktır ama sonuçta onu öldürürler. Son olarak dendritik hücreler vücudumuzun çevreyle temas halinde olan yüzeyinin büyük bir kısmında yer alan bir fagosit türü. Bununumuzun içinde derimizde, midemizde ve bağırsaklarımızda bulunan patojenleri yedikten sonra ya da lenf bezlerine yedikleri patojenlere dair bilgi taşıyorlar. Yani edinilmiş bağışıklık sistemine savaş cephesinde olup bitene dair istihbarat veriyorlar. Hem ölümcül hem akıllılar. Tam e, Robert e, Ludlum romanı kahraman olacak türden yaratıklar. Ama adil olmak gerekirse bunu makrofajlar da yapabiliyor. Bu hücrelerin faaliyeti bize doğuştan gelen bağışıklık sisteminden edinilmiş bağışıklık sistemine bir geçiş imkanı tanıyor. Sonra da işler biraz daha karmaşık hale geliyor zaten. Edinilmiş bağışıklık sistemi etkileştiği her patojen hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek, bu bilgileri saklamak ve o patojenlere karşı savunmak geliştirmek zorunda. Süper seçkinler aşırı gizli delta saldırı gücü gibi bir şey yani. Edinilmiş bağışıklık sistemimiz gelişmeye doğduğumuz andan itibaren başlar. Bakteri ve diğer şeyleri toplamaya koyulur. Sadece boşaltımı kolaylaştıran bakteriler gibi yararlı olanları değil, zararlı olanları da toplar ki vücut onları tanısın ve onlar hakkında bilgi edinsin. Bu sistem tüm yabancı cisimleri, toksinleri, virüsleri, bakterileri hatta bunların kötüye işaret olabilecekleri parçalarını bile sürekli göz hapsinde tutar. Bu işaretlere antijen diyoruz. Bu sözcük antikor jeneratöründen geliyor. Bağışıklık sisteminin bir patojeni tanımasını ve ona karşı antikor üretmesini sağlayan her şey antijendir. Şimdi antikorlar hücre değil. Ve B hücreleri tarafından üretilen ve işgalcileri tanıyıp bertaraf etmeye yardımcı olan yüksek oranda özellikmiş proteinler. Ama antikor işgalcileri tek başlarına öldüremiyor. Sonuçta sadece küçük birer protein onlar. Bu konuda yapabildikleri en kayda değer şey işgalcinin etrafında kümelerini hareket etmesini zorlaştırmak ve sağlık hücrelere sızacak toksinlerin salgılanmasını engellemek. Antikorlar daha çok birer etiket olarak işlev görüyor. Kendilerini o aydutlara eleştiriyorlar ve yakındaki fagositlere yemek vaktinin geldiğini haber veriyorlar. Edinilmiş bağışıklık sisteminin aynı zamanda kendine has bir ak yuvar türü var. Bunlar azıcık şüphe çeken, her şeye saldıran fagositler değil. Zaten tanıdıkları, belli başlı düşmanların peşine düşen lenfositler. Ee, Başlıca iki ana lenfosit türü var. İ i̇lki kemik ilimizde oluşup göğüs kemiğimizin ya da tıptaki adıyla sternumumuzun hemen arkasındaki timüs bezine göç eden ve orada olgunlaşan T hücreleri ikincisi ise kemik iliğimizi oluşup olgunlaşan B hücreleri T ve B'nin neyin kısaltması olduğunu anlatmak uzun süre şuradan hatırlayalım T'ler temüste olgunlaşıyor B'ler ise kemik iliğinde iki çeşit lenfositimiz var çünkü vücudumuzda iki tür edinilmiş bağışıklık var hücrelerin enfekte olduğu durumda geçerli olan hücresel yanıt ve enfeksiyonun hücrede değil sadece hümorda yani vücut sıvısında bulunduğu hümoral yanıt önce hücre aracılı müdahaleye bir bakalım bu süreçte ağırlıklı olarak T hücreleri görev alıyor ve T hücrelerinin birçok farklı türü var Yardımcı hücrelerinin ismi çok sevimli gelebilir ama bağışıklık sisteminde birçok açıdan onların borusu ötüyor. Patojenleri kendi başlarına öldürmeseler de bunu yapabilecek hücreleri aktive edip yönlendiriyorlar. Bu hücrelerin adı 1973'te konmuş olsaydı adları Amiral T hücreleri falan gibi havalı olabilirdi. Yardımcı da hücreleri bilgilerini sahada ölüm saçan diğer bağışıklık hücrelerinden alıyor. Mesela bir makrofaj bir patojen buluyor ve onu imha ediyor olsun. İş bittikten sonra makrofaj bu işgalcinin proteinlerini parçalayıp bu antijenin bir kısmını kendi zar yüzeyine yerleştirebiliyor. Buna antijen deniyor. Çünkü hücre antijen sunuyor. Bir yardımcı T hücresi bunu tespit ediyor ve gelip kendisine sunulan antijene e, kendisine sunulan antijene yani iliştiriyor. İki hücre birbirle konuşuyor kimyasal olarak tabi. Antijen sunan hücre e, interlokin 1 adlı bir kimyasal üretiyor. Bu kimyasal aracılığa yardımcı T hücresi şunu diyor. Aa patron e, bu herifi burada bulup işini bitirdim. Parçaları hücre zarıma yapıştı. Yardımcı T hücresi şöyle bakıyor ve interlokin 2 adlı bir kimyasal salgılıyor. Bu kimyasallı bir hücum borusu gibi düşünebilirsiniz. E, bunu böyle kullanıyor. Bölgedeki tüm alarma geçiriyor. 15. sektörde mevzu var diye bağırıyor. Bu alarm birkaç saniye aynı birkaç şeyi aynı anda tetikliyor. İlk olarak yardımcı T hücresi kendi kendini kopyalamaya başlıyor. Oluşan çok sayıda kopyanın büyük bir kısmı farklılaşarak efektör T hücrelerine dönüşüyor. Bunlar etrafta dolaşarak diğer lenfositleri göreve çağıran sinyal proteinleri salgılıyor. Geri kalanların çoğu bellek T hücrelerine dönüşüyor. Bunlar istilacının kaydını tutan ve gelecekte ona karşı bağışık olmamızı sağlayan hücreler. Gelelim e, günün en acıklı hikayesine şimdi. Enfekte olmuş bir hücre düşünün. O kadar enfekte ki öleceğini biliyor. Vücudun sağlıklı, faydalı bir parçası olan bu hücre aniden sevdiği her şeyi öldürmeye programlanıyor ve virüs ya da bakteri pompalayan şeytani bir zombi çiftliğine dönüşmeye başlıyor. Ah olamaz! İşte o, o hücre son bir güçle antijen sunmaya başlıyor. Kurtarılmayı değil ötenazıyı talep ediyor ve bu talebi yerine getirerek sitotoksik T hücresi. Bu bir yardımcı T hücresinden enfeksiyon mesajı aldığında bölgede devreye çıkarak antijen sunan enfekte olmuş hücreleri aramaya koyulur. Bir tane bulduğunda ona kenetlenir ve hücrenin zarında delikler açan enzimler salgılar. Bu da nihayet hücreyi parçalayarak hem hücrenin hem de patojenin, patojenin ölmesine yol açar. Bir insan hücresini öldüren başka bir insan hücresi. Evet, gelelim humoral yanıta. Humoral ya da sıvısal yanıt vücudumuzda gezinmekte olan henüz hiçbir hücremizi işgal etmemiş patojenleri yakalamak üzere tasarlanmıştır. Buradaki başlıca aktör dolaşım sistemimizde polis gibi sürekli olarak devreye gezen ve T hücrelerinden bir vukuat sinyali bekleyen B hücreleridir. B hücreleri belli bir antijeni tespit edip ona bağlanabilen antikorlarla kaplı. Tek bir B hücresi 100 bine kadar antikordan oluşan bir antikor ormanıyla kaplı olabilir. Mesela nezleye yol açan virüs için durum böyle ve yanı başındaki başka bir B hücresi de başka bir antijen için, mesela su çiçeği için aynı sayıda reseptöre sahip. Bir B hücresi tanı tanıdığı bir patojene denk geldiğinde ona kenetleniyor ve kendisini deli gibi kullanmaya başlıyor. Birdenbire aynı reseptörlere sahip sürüyle B hücresi oluşuyor. Ama klonlama süresince klonlar tıpkı T hücrelerinin yaptığı gibi asıl hücreden farklılaşarak yeni versiyonlara dönüşüyor birçoğu plazma ya da efektör hücresi oluyor. Bunlar antikoru bir taslak gibi kullanıp o patojene karşı yığınla antikor üretiyor. Saniyede 200 antikor civarı bir hızla bu antikorlar salındığında patojenlere çılgın gibi bağlarıp onları işaretliyorlar. Sonra da fagositler gelip işi bitiriyor. Klonlanan B hücrelerinin geri kalanı büyük oranda bellek hücrelerine dönüşüyor. Aynı reseptöre sahip bu hücreler gelecekte bu işgalciye karşı gerekebilecek bağışıklığı sağlıyorlar. Zamanımızı çok açtık ama bu konuyu o kadar çok seviyorum ki hiçbir şey e-Üstü körü geçmek istemedim. Bu zarlar, doğal katil hücreler, patojenleri parçalayıp parçalarını kendi hücre zarına yapıştıran makrofajlar, deli gibi antikor basan efektör hücreler, bağışıklık sistemimize kinini unutturmayan bellek hücreler vesaire. Tüm bunlar yapmayı en sevdiğim şeye hayatta kalmaya hizmet ediyor arkadaşlar.